Evet, dört değeri işçilerimiz, emekçi kardeşlerimiz yepyeni bir canlı yayına karşınızdayım. Evet, dört değeri kardeşlerim. Dört değeri kardeşlerim, yayına bekliyorum. Yayın saatimi vermemiştim. Evet, başladınız, bayram bitti, çalışmaya başladınız. Ne gibi durumlarla karşı karşıyasınız? Promosyonları alan arkadaşlarımız var. Promosyon olan arkadaşlarımız var ve inşallah e, sıkıntılar biraz daha hafifliyor. Evet. Söyleyin arkadaşlar durumlar nasıl, keyfiniz nasıl? İnşallah istediğiniz gibi devam ediyordur. Promosyonlar, e, bunun yanında maaşlar izinler, kurban bayramından übet tutanlar. Evet arkadaşlar dört değerli kardeşlerim yemeklerinizi yiyin dedim. Belki tam müsait olursunuz diye bu saatte başladım. Evet sevgili arkadaşlarım. Hoş geldiniz hepiniz. Hemen sorular almaya başlayalım. Hoş geldiniz Emre Mehmet Bey. Utkuka, Eciyes Üniversitesi bir saniye. Erciyes Üniversitesi halen alamadık, promosyon demiş. He, orayı arayamak kısmet olmadı ya, Allah'ım. Yarın inşallah arayalım orayı. Denizli Devlet Hastanesi için aradım, promosyonlar. Ziraat Bankası'nda sordum, en üst bakama sordum. E, i̇ki hafta içinde kesin sonuçlanır dedi. Ben, ben, bana bir rakam ver dedim. Ben ne kadar sürede sonuçlanacak? E, Denizli Devlet Hastanesi promosyonlarına iki hafta içerisinde e, yatılacağı söylendi. Tabii ki tutarlar üzerinde pazarlıklar sürüyor dendi. Denizli Devlet Hastanesi çalışanlarına duyurulur arkadaşlar. Emre Bey hoş geldiniz. Aleykümselam Şerif Bey. Hoş geldiniz Ali Bey. Hayırlı akşamlar Murat Bey. Milli Eğitim'in 12 ay olması için teyakkuzdayız. Olacak inşallah. Mutlu Karakuş 800 TL almış. Hangi kurum? Mustafa Gölüort. Aleykümselam. Belediyelerdeki durum arkadaşlar yeni yeni. ısırma turlarına başladık. Belediyelerdeki durumu geçen yayınıma pek katılamadınız muhtemelen. E, belediyedeki durum çok şey. Bir de ismimi nasıl buluyorsunuz? İsmimi değiştirdim. Dobra Dobra koydum. Yani dobra konuşuyoruz ya. Aklıma öyle geldi. Biraz daha şey geldi. Hani diğer isim de güzel de klasik bir söylem. Hani gerçekler dünyasına millet işte bazı takılar, isimler koymaya başladı. E, Dobra Dobra diye bir isim koydum. İsmimi nasıl buldunuz arkadaşlar kanal ismimi? Selin Bey hoş geldiniz. Promosyon nasıl olacak? İşte promosyonlara yükleniyorum. Artık ikramiyeler falan ödeniyor. E, promosyon almayan kurumlarımız var. Bankalar arıyorum arkadaşlar. Baktık sendikalarınızdan hayır yok. Ben emsen sendikacıyım ama memur sendikası olsam da eee sizlere yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Yeter ki iyi niyetini, adamlığını korusun insanlar. Her zaman yanındayız arkadaşlar. Evet Yalçın Bey, ismimi nasıl buldunuz? Dobro Dobro'yu nasıl buldunuz? Oğuzcanlı, devlet su işleri hala profesyonel alamadık. Sayınız ne kadar? Personel sayınız. Öyle vermek istemiyor gün bir şey olmaz. Bankalar e, yüz buldu mu aslan isteyebilirler. Selamlar olsun size başkanım. Çok teşekkürler Aslan Bey. EYT'yle gelişme var mı? EYT'yle ilgili gelişme arkadaşlar e, inşallah e, beşi demiştim ya beşinde itibaren ben e, temas kurmaya başlayacağım. Zaten e, canlı yayın da ileteceğim. Üst bakanlara yazılarım iletilecek ayrı Yani ben kendi görüşümü size söyledim. Toplu olmasa da EYT'yi Parça parça hallolması açısından yani bölüm bölüm. Benim şeyim o yani e, yıl yıl emekli yaklaşanlara hemen emekli potasını almak biraz olanları daha erkene çekmek gibi Bahtiyar Bey. Sosyal hizmetlerdeyim promosyon ne zaman yatar? O zaman e, bana şey yaz e, tam ismin değilsin buradaki sıkıntı yaşamayacaksan kurumu yaz da bankayı da yaz kurumu da yaz. Yani yok İli yaz pardon İli Murat Bey. Ee, evet Sayın Dilek. Aynen katılıyorum ya ben onu unuttum gerçekten. Ama sağ olsun arkadaşlar inan şey yapıyorlar. Yeni ismimi nasıl buldunuz arkadaşlar dobra dobra konuşuyorum ya aklıma bir anda geldi yani öyle çalışmadım ismi de. Andık hemen yazdım. Başkanım Saat Bey. evet iyi akşamlar. Aleyküs selam. Evet. Temmuz'da promosyon yatacak mı demiş. Ama hangisi? Ee, sayın Telefon. Onu bir şey yaparsınız. Sayın Konya. Evet. Sayın Kale. Belediyenin durumu güzel olacak. Yani dedim ya geçen seçim var. Bir de belediye seçimi ki süper. Mart'a kadar çok güzel e, 6 aylık bir serüvenimiz var. Yani 1-2 ay, ay kadar artık her şey Seçim Maratonu'na giriyor. Sayın Gül e, ne kadar yatacak dediniz? Yani şeyi mi diyorsunuz? Promosyonu mu? O değişiyor kurumla alakalı anlaşıyorlar ya. Kayseri Belediyesi'nde sıkıntılar devam ediyor mu arkadaşlar? Sayın Taş. Yol parası kurumla kuruma değişiyor. Hangi kurum vermedi Bayraktar? Hayırlı akşamlar Sayın Demir. Sayın Küçük. Biz ASKİ personel olarak şu ana kadar hiçbir hakkımızı alamadık. Aske şey değil mi? Ee, Ankara'daki su işleri mi? Ankara su kanalizasyon işleri değil mi? Ee, Ankara su kanalizasyon işleri. Neden? Ee, geçen sene nasıldı Gökçek zamanında? Sayın Küçük. Maaşlar da sıkıntı oluyor muydu? Sayın Küçük. Karakuş Akdeniz Üniversitesi. Sorun devam ediyor mu? Sarankuruk, Karakuş bakalım. Karakuş Mutlu ne demiş? Eee... E, promosyon almadınız değil mi mutlu karakuş? Onu da arayalım. Organ nakilleriyle gündeme gelen, yani organ nakilleriyle gündeme gelen Akdeniz Üniversitesi'nin ödemeler yapmasını da beklemekteyiz. Sayın Cengiz, bugün sendika bize mesaj gönderdi. Temmuz ayında yüzde zam aldınız, bir de beş günlük krami alacaksınız diye. Hangi sendika Sayın Cengiz? Ya bu hafta, e, bu hafta soruna doğru şey yaparız. Şu an dedim ya bürokraside e, yerinde kalabilecekler ve değişebilecekler var. Yani hangi kurumlu Sayın Cengiz yazarsanız Mehmet Cengiz'e diyordum. Bir de Barış Cengiz kardeşimiz tevabuk olmuş. Belediyeleri herhangi bir fark yok. Adana Sarıçam Belediyesi. Ya Adana Belediyesi'nde bir ödeme sıkıntısı vardı. İnşallah halloldum arkadaşlar. Adana Merkez Belediyesi'nde Sarıçam'da bir fark yok. Ya Zaten maaşla da fark yok. Zamanla artacak ya Sayın Barış Cengiz. Evet Adika. Mesajınızı göremedim. Evet, Erzya Üniversitesi hasta promosyon alamadık. Maaşlar bize düşük mü orada? Rektör Genel Sekreterliği, Südik'a görevli arkadaşlar görüşmüş. Halkbank promosyonu hala vermiyor. Çözüm ulaşılmamış. E, gerçekten üzücü. Halkbank güçlü bir banka. Türkiye'nin en kazan bankalarından birisi. Her ne kadar Amerika'daki olaylarda Halkbank'a darbe vurulmaya çalışılsa da ülke yönetimimiz olarak, halkımız olarak Halkbank'ın yanında duruldu. İşselerinde çok düşüktük yaşamadı. Halkbank'la bu konuda görüşmek şart. İnşallah bir orta yol bulunur Sayın Utku Bey. Olmazsa ben de devreye girelim Halkbank Bölge Müdürlüğü'nü ararım. Sayın Akpınar, Mersin Toros Devlet Hastanesi arandı mı? Mersin Toros Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi'ni bir aramıştım. Mutametler bir türlü bir aranamamışlardı bana. Yok kantinde, yok şurada, yok burada. Ya işte yerine bakan birisi vardı ama Toros Derita Sanat'sını arayalım promosyon için. Ama Toros Derita Sanat'sını arayayım ben banka arayayım sen aklından. Hangi banka? Mersin'de. Hangi banka vermiyor size? Onu yazarsan daha iyi olur. Evet sen direkt Ya Milli de promosyon çok sıkıntı arkadaşlar ya. Ben e, onu buradaki il müdürüyle görüşeceğim de. Promosyonla alakalı durumu. Arkadaşlar Deniz'den milli eğitimden promosyon olan var mı yazar mısınız denizli milli eğitim müdüründeki geçici çıkar kardeşlerimiz sürekliçi olacaklar inşallah bir dahaki sefere 2 olacaklar Evet sen gülüyorsun Maalesef maalesef Mustafa Bey şimdi o zam şöyle e, memur yüzde işte emekli de aynı e, Malum emekli enflasyon zamı alıyor. Enflasyon 7.20'ye 7. kadar çıktı arkadaşlar 6 aylık enflasyon. Çok enflasyon vardı. SSK ve, SSK ve Balkon bundan faydan alacak. Memurlar da zaten memur emeklileri de memur endeksli ya. 3.5 artı enflasyon farkı. Üste kalan miktarıyla aynı tutar alacaklar. Bir de ek ödeneklerde artışlar olunca 9.17. O 9.17'de bir sıkıntı var sekiz buçuk diyelim buna sekiz buçukluk bir zamanlanacak. alınacak Ayrıca yıllık izin için hafta sonu dahil edilir e, şöyle arkadaşlar bir gün bir gün e, o, o şekilde bir gün olsan kaya yüzde dört zam bir de enflasyon farkı olacak mı yüzde dört zam bir de enflasyon farkı olacak mı demiş yüzde dört zam var sayın kaya Enflasyon farkı da yeni netleşecek. Yani birçok birime, ana memurlara, ana kadrodaki memurlara yapıldı. Ama enflasyon farkı malumunuz üzere bir görüşmeler, iş görüşmeleri ve toplu sözleşmelerde dile getirilen bir konu. 2019 başında enflasyon farkı artı seyyanın zamın gündeme geleceğini, seyyanın zamın olacağını, inşallah buna enflasyon farkında eklenmesini beklemekteyiz. 104'lük dörtlük zamın çok komik olduğunu söylemek istiyorum. İnşallah hani o ilk Kadro verilmesi esasında işin adını koymak için verilen bir rakam. Enflasyon böyle yüksek çıkınca iktidar veya Sayın Cumhurbaşkanımız buna duyarsınız. Şimdiye kadar kalmadı, kalmayacaktır da. Şimdiden duyarlı katkılarından dolayı çalışanlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Selam hocam demiş Arif Maden. Çalışma Bakanı gözümüze baka baka bir buçuk maaş katı promosyon alacaklar demişti. Arkadaşlar bunu devamlı tekrar ediyoruz. Devamlı söylüyoruz. Yine de şükür Promosyon aldınız 7-800 Promosyonlar aldınız işte 800 lira ikramiye aldınız 1600 lira Falan Ya şimdi Bunlar ödenek meselesi Bu sene alelacele bir da verildi 1 milyon kişiye Artık bu zamanla da oturacak Tedi ödemelerinizi alacaksınız Daha yıl bitmeden Yani demek istediğim şu Lütfen biraz acele etmeyelim Bunları topladığımızda Aylık 300-400 liralık bir katkı zaten Sağlamış olacak Sayın İpek belediyelerde bir dolayı gerçek kadroya geçer mi? Seçime doğru belediyedeki durumları biz burada kaşıyoruz ya, burada iletiyoruz ya arkadaşlar. Çok büyük etkisi oluyor, onu size söyleyeyim. Belediyelerle alakalı ilgili kurumlara, bakanlıklara konu kaşıdığımızda bu konu seçimde geleceği için belediyelere altın tepsi şeklinde güzel haklar geleceğini düşünüyorum. Özlük haklarınızın arttırılacağını düşünüyorum. Seçim aslında size can simidi gibi oldu sevgili belediye çalışanları. Arkadaşlar videoma like ve beğen atmanızı bekliyorum. Üye olmayan arkadaşlarımız da üye olsunlar. Abone olmayan arkadaşlarımıza şunu söylüyorum işte abone olan arkadaşlarımıza lütfen Whatsapp'tan gruplarınız varsa linki atıp onların da abone olmasını sağlayabilirsiniz. Ben sesinizi daha da çok ilerledikçe sorunlarınızı çağrılırız. İsmim Dobra oldu arkadaşlar. Dobra Dobra. İsmimi nasıl buldunuz? Evet Sayın Enes Batur. Pardon. Ankara Atika, Gülten, evet. Promosyon yok öyle mi? Hmm. Promosyon yok. Onu mutlaka şey yapalım. Ee, Karabük Milli Eğitim. Karabük'teki Akbank. Tamam Sayın Türk. Bir haber olmadı mı Sayın Türk? Sayın Atika. Seyircilik Bakanlığı yemek ve yolu kaldırdı. YMİ'leri yükseltti hmm. Yani olumlu diyorsunuz Çok teşekkürler katkıları için Şehircilik Bakanlığına Sayın Adika Milliyetime çalışıyoruz Sendikası mesaj gönderdi bize demiş He Ne dedi merak ettim Mehmet Cengiz Lütfen Mehmet Cengiz onu da yazsaydın keşke ya bak mesajlar var kaynıyor aradan Ankara Murat Erdi Eker Hastanesi Ziraat Bankası promosyon alamıyoruz bu devlet hastanesi promosyon neden arkadaşlar ya bu sağlık bakanlığını mı arayayım ben ya olmaz ki böyle ya bir de devlet hastanesi çok kazanıyor biliyor musunuz yani çok iyi kazanıyorlar Mersin e, torus devlet hastanesi Ziraat Bankası anlaştık ne kadar alıyorsunuz sayın Akbınar Sarıçam'ın maaş sıkıntısı yok. bu daha gibi bir, başbakan, bir başkanımız var. Şükür Sarıçam. Çok teşekkürler Sayın Başkan. İnşallah ziyaret ederiz. Teşekkür etme imkanı buluruz. Şükür Sarıçam'a buradan Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İşlerin yanında durduğu için. İnşallah diğer başkanlarımız da bu konuda daha da şekillenirler. Sayın Akçam, okullar kapandığı için yemek vermiyorlar. Amirlerimize sorduğum yemek falan yok diyor. Bu konuda ne yapmalıyız? Bu konuda yemek parası alacaksınız. Durumu belirteceksiniz, yazı yazacaksınız. Arkadaşlar siz milletime bağlı çalışıyorsunuz değil mi Sayın Akçan? akış mesaj gönderdi. 5 günlük ikramiye yetiştirdik Rektörlük Bakanlıktan görüş yazısı bekliyormuş. İşte bakın ben görüşmeler yapacağım derken onu söyledim Sayın Kaya. E, bu konuyla alakalı tediye ve ikramiye konusunda görüşme yapmam gerekiyor. Görüşmeler tabii şu an her şey yeni oturuyor bürokrasi. Sağlıklı bilgi alamayacağım düşündüm. Ayın 5'ini milat yaptım. Ondan sonra görüşeceğim. Size ne zaman ikramiye bir tedi ödemesi alacağınızı söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu çok çetreperli bu sene. Onu söylemek istiyorum. Sayın Ülker, Nazilli Milli Eğitim'de 54 kişiyiz. Evet. Şunu diyor Sayın Ülker. Sayınız az gösteriyor banka ilçede. Önemsemiyor. Bunu asla konuşmamız lazım bankayla. Tayyih Kahraman işte bakın milli eğitim ortak sorunu ben bunu milli eğitimle görüşeyim. Şöyle bir durum arkadaşlar, eğer milli eğitim aynı bankadan alıyorsa Türkiye genelinde yani milli eğitimdeki çalışan arkadaşlar aynı bankadan alıyorsa Türkiye genelinde o zaman il ilçe bazında sayınız az görüyorsalar toplu görüşme olsun. Toplu görüşme de milli eğitim bu konuda ben bir formül getireceğim milli eğitime ee, çalışanlarımızın diyeceğim sayısı az diye bankalar yanaşmıyor. Siz genel bir bazında mesela Ziraat Bankası'nda alıyorsanız. Bütün milletim Çalışanları Ziraat Bankası'ndan alıyorsa toplu görüşmeyle promosyon sorunuza formülü buldum arkadaşlar. Onunla ilgili not ettim. Onu mutlaka görüşeceğiz. SSK gibi ok meydanı. o Yani biliyorum hastaneyi. Bu hastaneyi biliyorum. İstanbul'umuzun çok güzide hastaneden birisi. Gerçekten promosyon alması gereken hastaneden birisi. Arkadaşlar bir hafta iki hafta için devlet hastanesindekiler çözüleceği söylendi. Genel anlaşma yapılıyor muhtemelen. Ziraat Bankası mı Sayın se o yazarsan sevinirim. Ziraat Bankası mı? Sayın Bıçakçı iyi akşamlar Mardin Büyükşehir'de çalışıyorum. Belediye şirketini geçtikten sonra maaşım 3200'den asgari için düşürüldü. Eski maaş nasıl alabilirim? Sizin maaş matriyatlarınızı, maaş bodronuzu görmem lazım Sayın Bıçakçı. Ek alıyordunuz veya askeriyeten, firmadan bir ödemem alıyordunuz bilmiyorum. Sizi muhtemelen askeri ücretten, ana maaş üzerinden ödemeleriniz var. Bunu bilebilmek için sizin bana onunla ilgili bir açıklama yapmanız gerekiyor. Çünkü aynı maaş matrağı üzerinden geçişler yapıldı. Evet. Milliyetin banka promosyonu verecek mi? İşte onu toplu görüşülmesi için bir formül buldum Sayın Mehmet Cengiz. İnşallah sizi il bazında sayısal az bulup promosyona yanaşmayan bankaları genel müdürlük bazında toplu sayınızla bu konuya yanaştırmak istiyorum. Belediye dedik, el ikramiye ne olur? Ee, ya o bir dahaki sene tam gün olarak olur da bu sene ikinci alacağınız ödeme ne kadar nasıl olacak onu görüşeceğiz. Sayın Maden bu sene biraz fırtınalı geçti biliyorsunuz. Çok teşekkürler işim süper, işim, e, isim süper öyle mi? Çok teşekkürler arkadaşlar. isimi beğendiniz, dobra dobra yaptım. Gerçekler dünyasıydı. Arkadaşlar fikir verirseniz sevinirim. Ee, kanalımın adını dobra dobra yaptım. Kanalıma arkadaşlar abone buluyor muyuz? Lütfen 10 bin olalım, sesimiz gör çıksın. Özellikle Milli Eğitim Belediyeci arkadaşlar. Sizden isteğim kanalımı Whatsapp gruplarından yaymanız. Linkimi yaydığınızda bu sayımı da arttıracak. Bu da sesimizi daha güç çıkarttıracak. Türkiye'nin en çok konuşulan. Türkiye'nin gündemi gündemini belirleyen kanal olmaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu konuda hepinize teşekkür ediyorum. Herkes benim kanalımda ne olursa olsun sesini eşit şekilde duyuracak şekilde ee, hiçbir ayrım yapılmadan değer gören bir yer. Çok güzel Sayın Yıldız. İnşallah ben görüşeceğim. Size rakamlar konusunda da bilgi vereceğim. Bilginiz olsun. Evet Yıldırım Sağlık Bakanlığı. Evet Sayın Akçan. evet ee, Murat Bey neydi? Sayın Madem belediye değil sendikaya olduk. Ne gelen var ne giden hakiş. Hmm. Şöyle o sendikanın görüşü. Burada kapı gibi kanalınız var. Biz de yanınızdayız arkadaşlar merak etmeyin. Elimizden gelen, geldiği şekilde yalnız olacağız. Gerekse direkçe yazdıracağız, gerekse yol göstereceğiz. Bilmediğimiz veya öğreneceğimiz konular olduğu zaman da gerekli kanallarla görüşeceğiz. Mehmet Cengiz, ağır yatılı okulu bölgede çalışıyoruz. KOP İşleri mesaj gönderdi. Hı hmm. Yani ikramiye ile alakalı değil mi sanın Cengiz? Yani onu bir öğrenelim bakalım. Temmuz ayından ne kadar alacaksınız? Onu bir konuşmamız lazım. Sayın Bekar, hocam devlet hastanesinde çalışmaktayım. Hem uzun yüzde kaçlık artı sevim onu görülüyor. Dört değil işçiyseniz maalesef enflasyon farkı şu anda alamayacaksınız Sayın Bekar. Ee, herhangi bir ek yok sadece yüzde dört zam olacak Sayın Bekar. Ama şöyle bir haberim var biraz olumsuz haber olacak ama arkadaşlar e, Ağustos ayında e, vergi dilimine giriyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum. İşte onunla ilgili Sayın Çağdaş Doğan özellikle e, alacağınız bu ikramiye ve TDI ile alakalı Ayrı geçen nasıl bildik 8 Haziran'da alacağınız dedim e, ve 8 Haziran'da aldınız. 8 Haziran'ı size bir önceki aydan müjdelemiştim hatırlarsanız. Sayın Akbınar Mersin Toros Devlet Hastası, aşağı yukarı 500 kişi başkanımız Ruhat Bankası anlaşıldı. Tamam anlaşıldı çok iyi ama rakam ne arkadaşlar? He, 438, yıllık mı Sayın Yılmaz? Yıllık mı? Yıllık mı? Hacettepe ki banka promosyonları verilmedi. Hacettepe üniversitesi öyle mi? Hayret bir şey ya. Tayran Bey Hacettepe üniversitesi mi? Promosyonları niye vermiyorlar ya? E çok örnek bir üniversite deniyor. Hani Bu konuda da e, öne alacaklar. ya. İnsan alın telinden insan emeğinden kutsal bir şey var mı? Gerçek profesyonellik insanı gözetmektir. Tayyip Bıçakçı Abi eski maaşımı alamıyorum. Ne kadar alıyordun? Ne kadar alıyorsun? Hangi işi yapıyorsun Sayın Bıçakçı? Kimlikler de verilir arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Prostür işliyor ya. Temmuz'da alacaksınız öyle mi Sayın Yılmaz? Promosyon. Yapı krediden alacaksınız. Yıllıksa gene eh diyelim Sayın Yılmaz. Yıllıksa ama 438. Sayın Topçu. Samsun ve Finans Bank alıyoruz. He. Samsun'dan e, şöyle bir şey ben milli eğitimle alakalı arkadaşlar Sayın Topçu bütün milli eğitimdeki arkadaşlarımıza mesajlar atın ulaşabildiğinizi. Kanalına iyi olsunlar linkimi atın arkadaşlar tamam mı dobra dobra yaptım ismi gerçekler dünyası arası belki çıkar e, mutlaka arkadaşlar linkimi atın onlar da öğrensinler üzülmesinler e, toplu çözüm için milli eğitim Bakanlığı'yla görüşeceğiz Sayın yapacağım okul müdürümüze söyledim yemek parası, parası ilgisiz kaldı buraya söyledim, müdür söylemeden ben direktçe yaşamam diyor. E, şöyle bir durum var. Yemek ile ilgili bütçe verilmediyse veya onunla ilgili bir anlık sıkıntı yaşanabilir Sayın Akçan. Bu konuyu da orayla görüşmemiz lazım. Hangi şehirde unuttum. Bir söylersen gene sevinirim. Sayın Çağdaş Bey, onunla ilgili duyumlar var. Ben kesinleştirip size bilgi vermek istiyorum. İnşallah bu hafta sonu veya gelecek hafta başı size ikramiye ve ile alakalı e, Fikir vereceğim ya buradan bilgi vereceğim arkadaşlar devlet hastanesi çalışıyorum promosyonu hala alamadık demiş sayın bekar tamam işte promosyonla alakalı arkadaşlar deniz devlet hastanesi için aradım bugün de e, şey dediler e, iki hafta içerisinde bu konuyla alakalı e, banka yetkilisi üst yetkili sonuçlanacağım bana dedim tam gün saat tarih tam vermeyebilirsin tabii ki hakkındır yani bu konuda bir sıkıntı yaşamamak adına kesin bir şey söylemeyebilirsin bana aşağı yukarı bir sayı verdin Devlet Hastanesi için. Promosyon için Denizli'deki Ziraat Bankası'ndaki yetkiliye. Bana dediği şey şu arkadaşlar. iki hafta içerisinde görüşmeler sonuçlanır. Bir görüşme trafiği var dedi. Bu bir hafta da olabilir. iki hafta da olabilir. Beş günde olabilir arkadaşlar. Bana böyle söyledi ve bana bilgi vereceğini söyledi. Beni de arayacak. Haberiniz olsun. Evet. Çok teşekkürler Necati Bey. Ya daha Milliyetimde 12 ay durumu oturuyor. Bir ay vizesi açıklandı. Yazıyı paylaşır mısın? Necat Bey, ben Milliyetimle yaptığım görüşmede, özellikle bu Atamada ailesiyle yaptığım görüşmede, işte pardon, matematikle yaptığımız görüşmede vize olayı, maliye ile, maliye bakanlığı ile vize olayı 11 aya çıkacak diye, onunla alakalı vize olayı görüşüldüğünü ve Temmuz'un başında bu vize ne söylendi. Ondan sonra bir dahaki senede de 12 ayda problem olmayacak dedi. Bakın bu bana verilen bilgi. Dedim ki 12 ay sonra nasıl olacak? Ondan ne yapacağız dedim. Bunlar hani böyle zor verdiler bir ayı. İnşallah önümüzdeki sene kalmayacak. İnşallah önümüzdeki sene kalmayacak dedi. Bizim onunla yaptığımız görüşmeden sonra milli eğitimin 12 ay olması 12 ay olacağı yönünde birkaç bu sene 12 ay çalışacağı yönünde birkaç milli eğitime de yazı gitti arkadaşlar. Duymayan arkadaşlar için anlatıyorum. Ben bunu anlattım çok kez. Evet Sayın Dünyası, Renkli Dünyası, Map Vakıf Bank demiş. Tabii ki promosyon almadığınızı biliyorum. Esma'nın bu konuda Milli Eğitim'de toplu çözüm için arayacağım ki sayınız toplu olduğu için o şekilde baz alsınlar. İl bazında sayınız düşük diye bankalar biraz kaytarıyor. Evet Veda Dekir, Milli Eğitim İşçileri, Geçici İşçiler bu sene Ağustos-Temmuz'da çıkış yapılmadı. Evet çabaladık yapılmadı arkadaşlar. Gelecek sene 12 ay olur mu? Bu da ben anlattım soruyu arkadaşlar. Sayın Gülmez Milli eğitim on iki olacak. Sayın Gülmez bakın size defaatle söylüyorum lütfen aynı soru değil başka sorular olursa şey yapalım. Çünkü e, bu konuda hani aynı, aynı şeyi tekrar etmek olmuyor. Ben bu konuyla alakalı kararlılığımı biliyorsun. İsteyin bir 10 üye, 15 üye bulun, abone olun arkadaşlar. Milli Eğitim'deki sesimiz daha çıksın. Ya yani, Milli Eğitim'deki sesimiz daha güçlü çıksın. Eğitim maaşa şöyle yansıyacak zamanla özlük haklarınızda mezuniyetleriniz baz alınacak. Şu anda bunlar daha eklenmedi. Çalıştığınız yıl baz alınacak. Bunlar daha eklenmedi arkadaşlar. 4'teki 4D'deki bir özlük hakları inşasında bu gibi hususlar yıl aylar geçtikçe, yıllar geçtikçe oturacak. Bilemem Sayın Akça. 800 TL ikramiye. Bir de promosyonlar yaptı. Bunun ayrımını siz yapacaksınız. İki defa aldıysanız birisi ikramiye, Yenisi de işte, promosyon arkadaşlar. Ben ikramiye dedim. Millet promosyon aldık dedi. Onu siz kurumda duyacaksınız. Sayın Bıçakçı şaşkınlık verici. Bodrum'unuzu görmeyi çok merak ettim. İyi ismim beğendiyseniz sevinirim arkadaşlar. İsmim dobra dobra yaptım. Dobra dobra konuşuyorum. Yani kimseden şeyimiz yok. Saklımız gizlimiz yok. Çekincemiz yok arkadaşlar. Evet Sayın Karaman. Eğitim maaşı yansın onu söyledim. Çok teşekkürler Sayın Karaman, Sayın Sulu. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. SSK Okmaydanı Hastanesi Ziraat Bankası. Arkadaşlar o zaman şöyle dedim dedim, Deniz bana iki hafta dediler ya, sizin de promosyonlar o süre zarfında yatacak. Yedi gün olur, beş gün olur, on iki gün olur, tamam mı? Mutlaka o. Çok teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler Sayın Korkmaz. O sizin iyiliğiniz, o sizin anlayışınız. Sizdeki o iyi yürek, o olumlu düşünceler, pozitif düşünceler e, buraya yansıyor arkadaşlar. Çok teşekkürler. Yeter ki bu konuda samimi olun. Biz de elimizden geldiği kadar Rabbimin yardımıyla elimizden geleni yaparız. Sayın Sulu. <gülüyor> Nasıl bitiren bu belediye? Gaydan çıktı diyorsunuz. Sayın Sulu sizin orası gerçekten çok fela yani. Ben oraya bir ziyaret versem ne yapsam. Yani beni oraya getireceksiniz Sayın Sulu. Yetkililerle görüştüreceksiniz. Yani ya da telefon olacak gibi değil bu. Promosyon almadım. Muammer Kiraz. Konya Koski'yle çalışıyorsunuz. <gülüyor> Şöyle e, belediyelerin promosyonları %65-70 tamamlandı. İnşallah Konya ile de ilgileniriz. Sayın Cengiz ben bu kartı olarak da size hani Sürekli işçi kadrosu olarak sürekli kamu işçisi kartı verecekler. Hmm. Alacaksınız Mutlu Karakuş. Yani belli olmaz o şekilde bekliyoruz. Tayran Gülçümen kanalı mı için mi dediniz? Verdiklerini geri alacaklar. Yani askeri ücret alıyor. Neyin vergisi bu? E, Sayın Esman'ın şöyle bir durum var. Bu Türkiye'nin bir gerçeği. Süleyman Demirel zamanında uygulamaya konulan bir uygulama, maaşlardan vergi kesilince, rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel zamanında kalan bir uygulama. Ve bu devletteki bir gerileme olarak hala devam etti. İnşallah bunun da ileride kaldırılması için çalışmalar tabii ki olacak. Ama şunu söylemek istiyorum, alacağınız ikramiye, TDI, promosyon vesaire, 2019 başında alacağınız inşallah seviyenden son. Bundan artık e, şey yapacaktır, sizi rahatlatacaktır. Sizlerden de bir e, abone arkadaşlarımızı katmanızı bekliyorum. E, çok kişi duydu ama e, katılsınlar, onlar da açsınlar, dinlesinler, sorunlarını iletsinler. Çünkü maalesef birçok yerde sorunları ilettiklerinde e, çok değişik e, uygulamayla karşılaşan işçilerimiz var. Behkledilen arkadaşlarımız var. İnşallah bunların son bulmasını sağlayacağız. Yeter ki dört eli sürekli kamu işçisi konumunu bilsin. Kimseye ciklet almaya, sigara almaya oraya buraya gitmesin. Bunu yapanlar var. Bunları bıraksınlar arkadaşlar. Kişiliklerini, hasiyetlerini 3-5 kuruşluk dünyada kadrolu işçilere hala onları üst görerek veya işte kendilerini hala taşeron sisteminde görerek lütfen devletin verdiği bu kadroya bu güzel e, ünvanına yakışır davranılsın. Birkaç kişi için söylüyorum bunu. Lütfen arkadaşlar bu kişileri uyarın aralarınızda. Böyle kişiler varsa. Evet, can, yayınızı çok Size inanır, güveniyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Milliyetimde çalışıyoruz. O duyuyoruz. Ne olacağını sizi seviyoruz. Arkadaşlar işte okula yazı gelmeden biz de öğreniyoruz, size müjdeliyoruz. 12 ayla ilgili benim geçen e, Haziran'dan bir ay önce zaten açıklamalarım oldu. Milliyetimde yaptığım görüşmeler bende kalsın. Çok yoğun çaba sarf ettim. Çok aradım, çok sordum. İnşallah onlarda da kırmadılar. Bu sene 12 ayı yaptılar. Önümüz seçim dedim, isteğim. Daha olumlu şartlarda çalışma koşullarına geçmemiz arkadaşlar. Bir dahaki senede inşallah 12 ay olacağına inanıyorum. Sayın Bulut, Urfa Mevde çalışıyorsunuz. Ayı 15'te çıkartama baktım. 2330 yatmış. Hmm. Evet. E, Maaşlar niye bu kadar olmuş ben de anlayamadım sen Bulut. E, şey olabilir bir saniye. Hmm. Promosyon atmış, e, promosyon yapmış ondan vergi kesiyor sen Bulut. Haberin olsun. E, senin normal maaşın 2330 değil mi? E pardon 1850. 1800 2530'dan 1850 çıkaralım 150. 650. 680 lira ikramiye farkı. Bunu sen kesin rakamı verdim sonra. 680 lira ikramiye aldın ya. O yani. Oradaki fark o. Sayın Kiraz, Koski'de ikramiye eksik aldın. 5 günlük değil. Ne kadar aldınız Sayın Kiraz? Bak Koski'de biri yaptı diyor, biri yapmadı diyor. Ben de şaşırdım. Sayın Yılmaz, 2 yıllık. Hmm. Neydi 2 yıllık? He, anlaşma. Çok az. Çok az ya arkadaşlar. Bankanın ihtiyacı varsa siz verin. Böyle bir şey olur mu ya? Çok az. Sayın Karaca, mülte eğitimde hizmetli personel olarak çalışıyorum. Lisans mezunuyum. Eğitim durumu maaşıma yansır mı? Tamam arkadaşlar. Onlarla ilgili eğitim durumu, çalışma yılı bunlar özellikle zamanla yansıyacak bilginiz olsun. Sayın Sarıbaşoğlu, biz aldık Maraş Büyükşehir 1100 TL promosyon. Ne kadar aldınız? Kaç yıllık? İstanbul değil mi Akçan? Tamam. O zaman arayalım Sayın Akçan hangi kurumsa. İlerideki dönemlerde görev yükselme hakkı verilir mi? Tabii ki Karaca. Eş durumu tayini, yükselmeler, iliçiye diğer değiştirme gibi aktar olacak. Şöyle Sayın Adana kusura bakmayın. Çok gecikti sizin iş. Ee, sizin promosyonla alakalı bankayla görüşme oldu mu Sayın Adana? Olmadıysa yani sizin merkezi aramakta başka çaresi yok. Orayı da arayacağız. Kusura bakmayın gecikme oldu. Güç olsun, geç, ol geç olsun güç olmasın. Tamam mı Sayın Adana? Çok hani kazındı kafama da inşallah arayacağım. KK ya göre pazar çalışıcı bile kaçtı bir diğerlerde arkadaşlar e, Bayramda bile 3 e, yemiy alıyorsunuz ve onu acı yerlerle ilgili durumda zaten de dediğim gibi e, resmi tatillerde de arkadaşlar bazı kurumlar ödeme yapmışlar ama normalde resmi tatillerde de bir günlük ödeme geçmeleri gerekiyor Tabii ki maaşlar 4 artacak da Esas artışları şeyde bekliyorum. 2019 başında Sayın Gülmez. Ya bu tek bir kişiye bağlı mı Sayın Sulu? Yani bu bir kişiye bağlı. Hoş geldin Sayın Tosun. Çok teşekkürler Sayın Yılmaz. Evet. Temmuz'daki ikramiyle alakalı arkadaşlar tekrar söylüyorum. Onunla ilgili size kesin bilgi vereceğim. Şimdi apaki bir şey söylemek istemiyorum. Sayın Kurtul Üstad Übranay Belediyesi hala bir şey vermedi. inanamıyorum ya. Yani spora mı arkadaşlar? Übranay'a spora aktardılar parayı? Nedir bu ya? Bir görüşmek lazım. Gerçekten kusura bakmayın. Ümraniye Belediyesi'ni arayıp varsa bir durumları Ankara'ya da iletelim. Yani maliyeye de iletelim. Belediyenin bir sıkıntısı var? Bu konuda sıkıntısı varsa... Tabii ki empati yapalım. Onlar da istemezler. İşlere para vermeden düşünsene. Birisi rahat edebilir mi ya? Nedir? Sıkıntı bir öğrenelim. Güzide bir belediyemiz. Güzide bir şehir. ilçe, Güzel bir ilçe. Seviyorum. Ümran'ın Spor'da tutuyordum ha bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Eski zorunluğu. Gelecek gelecek. Hiç merak bir insan şunu. Bunlar geçiş dönemi tamam mı? Evet Sayın Kahraman. Artacak maaşınız haberiniz olsun. Yani ben 2450-2500 bandına geleceğini düşünüyorum. 2019 başında Sayın Karaman. Sayın Gürmez, Bakalım izin konuları oturacak şu anda. Sizin durumlar bir anda onları kağıt çalışma oldu. Yol ücretini kesiyorlar. Yemek ücreti kesiliyor Sayın Sulu. Evet. Promosyon almadınız. Silahiler. Silahiler. Dışkapı Yıldırım Beyazıdı Hastanesi. Devlet e, Sağlık Bakanlığı'na bağlı değil mi? Bir iki hafta içerisinde dediler, direz. Rahatten alıyorsun Sayın İlter. Sürekli kamu işçisi verilecek Sayın gürmez. Onu bir görüşmemiz lazım Sayın Sarıbaşoğlu. Bodro'yu görmem lazım. Bodro'yu görmem lazım. Mail adresimi atabilirsiniz. Promosyonunuzu şöyle çözeceğiz Mega Serkan'ı şöyle diyeceğim Yani sizin il bazında sayınızı bankalar az vuruyor takmıyor e, Türkiye geneli Milli Eğitim oturacak Bankaya diyecek ki şu kadar çalışanım var 80 iladına adına istiyorum diyecek tamam mı Formül bu mantıklı değil mi yani bulduğum formül Milli Eğitim çalışanlar arkadaşlarımı da tabii ki abone olarak bekliyorum 35 bin kişi var Arkadaşlar ya yarısı olsa 17 bin arkadaşımız olur ve Türkiye'nin her yerine daha çok ulaşırız Haberiniz olsun Bildiğiniz arkadaşlarınıza linkimi atın abone olsunlar lütfen. Sayın İltez Bankası tamam biliyorum. Ümraniye Belediye Başkanı ile görüşmeye çalışacağım Sayın Kırtul. Sendika demiştim. Baş... Sendika yetkilisiyim. Yani yetkili bazında Sayın Adana. Memur sendika bazında. Şöyle inşallah sürekli işçi kadrosu olarak geçeceksiniz 12 ay olduğunda Sayın Gülmez. Tabii ki mail adresimi yazacağım arkadaşlar. Hatice Hanım 1 ile 5 yıl arası 16 gün, 5 ile 15 yıl arası 22 gün, 15'in yıl üstü de arkadaşlar 28 gün izin oluyor. Bilginiz olsun Sayın Hatice Hanım. Mail adresini yazacağım Fikret Bey. Belediyenin çoğu verdi. Evet Sayın Kurtul. Aynen haklısınız işte. O yüzden diyorum ya başkanla mı konuşalım? Sayın Sulu böyle yapmamaları gerekiyor. Yazı yazılsa bunu düzeltirler lütfen. Yani demek ki 14 günü kullandı diyor. 14 günü kullandı diyor. Maaşlar şöyle, taşınadaki maaşlar geçindi, düşük maaşlı düşük geçti, yüksek maaşlar yüksek geçti. Yani aynı görevi yapan arkadaşlar şehirde şehir veya aynı ildeki büyük şehirdeki ilçelerdekiler birbirine tabii ki şaşırıyorlar. Düzelecek inşallah. Sayın Demet Hanım, hangi kurumda güzel haber tabii ki vermek isteriz. Sayın Muammer Bey, Muammer Kiraz, 2 300 bir, bir tel aldım. Senin dediğine göre eksiklerini alacaktım. Eksikliği yoksa doğru mu? Ya ben o rakamları şey yaptım. Belediyelerde biraz ikram biraz düşük oldu. İnşallah bundan sonra aynı durumu yaşamayız. Emre Bey, maaşlarda zam zamda olacak. Biraz ayrı eksamlar da olacak. 4D'nin ilk zamanlar işte böyle. Tabii ki güzel gelişmeler olacak. Ben bir kahve alsam zaman var mı arkadaşlar? Dobra dobra. Kanal ismi beğendiniz mi? Kanal ismi beğendiniz mi arkadaşlar? Kanal ismim Dobra Dobra. Yeni ismim bu. Bir saniye. <gülüyor> evet dört deli kardeşlerim, ET'li kardeşlerim neredesiniz? Memur kardeşlerimiz neredesiniz? Evet. Bilgi denetiminde çalışıyorum. Promosyonumuz yok. 10 10 kişiyiz. Bundan dolayı olabilir mi? Hmm, tabii ki Hamid Hanım tam adını koydunuz. Sizde de şöyle Türkiye'ye genel sayınızı biliyor musunuz Hamid Hanım? Evet Emre Bey. Aynen. Evet sayınımız. İsmimi beğendiyseniz çok teşekkürler. Dobra dobra yaptım. Başkanım Maraş Belediyesi bizim sendikamızı feshedildi. Tamam. İlginçti. Onu bir görüşmek lazım. Çok teşekkürler sayın Emre. Ama ne yapıyorsunuz? Bana abone kazandırıyorsunuz arkadaşlar. Whatsapp diye bir nimet var. Grubunuz varsa çalışma grubuna linkimi atıyorsunuz abone oluyorlar. Çünkü e, ben bu kadar canlı bu kadar sahadan anlık bilgiler veriyoruz. E, diğer kanallara göre arkadaşlar biraz beni 10.000 yapın. akıl değil miyim? En azından bir kurum aradığımızda adam kanalımızda görsün sayımızı 10.000 gördüğünde tabi daha bir hoş olacaktır. Hmm. Ya öyle yapmasın sen kurtulu. Belediye başkanımızla tabii ki biraz yani bu konuda bir görüşmek lazım. Peşin fikir olmaz. Bir görüşelim inşallah. Mağaza gibi isminiz demiş. <gülüyor> yani inşallah mağazadan fikir bir de alışveriş olur ya mağazadan Demet Hanım. Bizimki de şöyle olsun. Dobra dobra alışveriş mağazası diyelim. Fikir alışverişi tamam mı? <gülüyor> Sayın Sulu. Sayın Sulu, çok celalli olmayın. Olumlu olun. Yani çok teşekkürler isim şeyiniz için. Ee, çok sağ olun arkadaşlar. Ben hep yanınızda olacağım. Bundan sonra da hep yanınızda olacağım. Allah sağlıktan sıhhatlerden ayırmasın. Doğalarınızı esirgemeyin. Ee, kötü niyetli insanların şerrinden korusun Rabbim. Malumunuz çok seviyesiz. Fikirsel ve zihinsel asalaklar da var. Kendi esprisine değil, Gülebileceği espri değil, yalaklanacağı kişilerin esprilerine gülen, onlar gibi düşünmeye çalışan, kendi gibi bir türlü yıllarda olamamış zavallı insanlar var. Allah onlara hidayet versin. İnşallah e, kendilerinin, zekalarının olduğunu farkına varsınlar. Dört değerli kardeşlerime birkaç tane böyle insan zarar vermiş Onlar yüzünden arkadaşlarımız zarar görmesin. Evet, EYT'li arkadaşlarımız da görüyorum. Evet. Özcan Bey, EYT'deki formülümüz şöyle, 5 Temmuz'dan sonra onu da söylemiştim. Hani yetkililerde gerçekten EYT değilse daha biz şöyle diyorlar, daha biz kutlama yapamadık. İşte yeni görev alanlar var, görevleri devam edecekler var. Kurumlarında da bir görseniz yani, mübirleriyle devamlı şey yapanlar var. E, yerini sağlamıştırmak isteyenler var. Ya EYT'lerde şöyle, emekliliğe yakın gelenler için bir formülüm var. Parça parça çözüm. Beni vereceğim öneride bak, inan maliyi de yükleyeyim. Verecekleri para da piyasaya dönecek. Yani biraz da ekonomide toparlanıyor. Dolar inecek dedim, inmeye başladı arkadaşlar. Videomda var bir Evet, Sayın Sulu. Çok rahat olun. Biraz celalli olmayın. Daha sakin ve yazıyla işi halledelim. Tabii ki Emre Bey de, tabii 3 düşse de yemek parası da artacak. Bak haberiniz olsun yani. Ona da zam gelecek. Doğumla alakalı, staj süreleriyle alakalı arkadaşlar çalışma yapılacak Sayın Karaman. Çok teşekkürler Sayın Emre. Yani EYT torbası içinde staj süresi, eğitim süresi de zorlanacak. Bunların da dahil edilmesi için çalışmalar var bilginiz olsun. Ama tabii ki inşallah torbaya davet edilir. Paket çalışmalar hazır zaten. Önemli olan irade. Hayır hayır içinde olmaz. Yani e, da ne kadar alıyordunuz Serbest Kumral o önemli. Taşlarındaki maaşından geçtin ya. Sayın Köse belediyedeki maaşları yüzde dörtlük zam. Onun haricinde şu anlık bir zam yok. 2019 başına bir belediye seçimleri dolayısıyla size güzel hakların geleceğini düşünüyorum. Teyyanın zamından faydalanma, daha sabit ve daha düzenli ikramiye alma belediye imkanlarına faydalanma olanakları size sunulacaktır. Çünkü Yerel seçimleri domine eden, belediyede çalışan işçilerdir. Özellikle küçük ölçekli şehirlerde. Aminle de çöktür şekiller. Arkadaşlar WhatsApp gruplarına giriyorsunuz. Bana 5-10 kişiyi abone yaptırıyorsunuz. Linki atıyorsunuz. Çalışan kardeşlerimize ve emeklere söyleyin. Hayır, yıl içinde kullandığın izinme Sayın Alp. 2 Nisan'dan itibaren geriye dönük silme yok. İzin hakkında o şekilde dediğim gibi. Yani eskiden kullandıysan o izni kullanmış sayacaklar. Öyle yapıyorlar. Sayın Eset Ese İt demiş. Nasıl bir isim anlayamadım. Anlaştık. Daha sonra başka bankalar var. Evet yapı krediyle e, kira geçiş yapın diyorlar. O da hesabın zaten açıktı. Ben pek bir şey anlamadım Sayın Ese. Onu bir tekrar bir kısa özel anlatır mısın? Niçin hani onu dedim bana onu anlayamadım. 170 klasik klişe cevaplar veriyor arkadaşlar. Tabii ki. Anlık çözüm önemli. Genel e, anlamda açıklamaları yapmak durumundalar. Sayın Kurtul. Maraş Belediye bayram mesajı olarak bir de iki verdi. Bir de üç vermesi lazım Sarbaşoğlu. Daha maaş alınca göreceksin. Bizlere hala toplu sözü imza attırlar. O sözleşmeyi görmem lazım Sayın Kurtul yani Toplu sözleşme yapılıyor zaten sizde Direkt tane şey yok Toplu sözleşme belediyelerde var Çok teşekkürler Sayın Kıras Çok teşekkürler Belediye güzel gelişmeler olacak Seçim var ya belediye seçimleri Allah Allah Sayın Kumran çok değişik ya 1400 alıyorsun Çok ilginç yani bu konuyu mutlaka işleyelim. Hmm. Müzealatmadılar. E vardır bir durum. Orada bir sıkıntı var gibi. Aldınız mı? Tamam Sayın Misalbaşıoğlu. Evet Sayın Arkadaşlarım. E, kanalım e, şu anda evet. Olmaması lazım. Konya bire 3 vermesi lazım. Bu yasal düzenlemeyi bir direkçeyle hatırlatın. Tabii ki sıkıntılar yaşayacaksınız. Gerekse biz ararız. Gerekse bir de 2 değil arkadaşlar. Kurban Bayramı'nda biri üç arkadaşlar. Bunu ne halkla yaptılar arayıp sormak lazım. Muhtemede sormak lazım. Tabii ki isteriz. Evet Sayın Ertem. 1988 girişlisiniz. Çok güzel. EYT kanalına girince emekli olabilir mi? Kaç yıl çalıştı ama. Kaç yıllık çalışma süresi var. Sayın Kurtul şaşırtacağım mı Böyle bir yani inanamıyorum ya nasıl yapıyorlar onu de 3 yani o. Evet Sayın Köse gerçekten ilginç yani. Konya nereydi Sayın Köse? 30 senelik. Yani çok iyi. Dur bakalım hesaplıyorum. Yani normalde 3,5-4 sene şeklinde bir durum var. Eğer bizim teklifimiz kabul edilirse EYT'de 1,5 senede 1 senede emekli olma durumu olacak. Çünkü prim günü sayısı olarak eğer ara vermediyse gerçekten e, yaşı da yakın ama e, bu konuda bir orta yol bulunacak Allah'ın izniyle. Sayın Erten. Yani 5 Temmuz'dan sonra fiili görüşeceğim zaten. Size anlık bilgi vereceğim aynı 4 Temmuz'daki gibi. Tarabaşoğlu böyle bir şey yok. 1'e 3 arkadaşlar. İşte oraya neden öyle yaptıklarını sormak istiyorum onları. O film günü de çok iyi sayın Erten evet. Yani emekliler ama kaldı diyebiliriz. İşte 5 Temmuz'dan sonra sizlere görüşmelerimizin neticesinde bu ışığı nasıl olacak, nasıl edilecek, bize dönüşler nasıl? Ben parça parça öneriyorum. E.T. parça parça çözmek daha iyidir. Prim günü yakın, 25 yılı açmış. 20, yani bu konuda yaşı da zaten 65 ve 69 arası doğumlarda özellikle büyük bir heyecan var. Bunun farkındayım. Allah Allah. Sarıbaşoğlu şaşkınım. Bunu bir görüşmek lazım. Muhtemelen görüşmek lazım. Ya Ümraniye'de işte bir ödeme sıkıntısı var. Muhtemelen onu görüşeceğiz. Yani özel kalemine mi ararız bilmiyorum. Ümraniye'de bir görüşmemiz lazım arkadaşlar. Hmm. Evet. Ben bir kahve alıp geleyim arkadaşlar. veya kapatayım yayına. Bakalım ne kadar olmuş ya. Evet arkadaşlar şu anda gerçekten güzel konular da var. Evet arkadaşlar yeni ismi beğendiniz mi? Dobra Dobra olarak ismi değiştirdim. Gerçekler Dünyası'ydı. İnşallah arkadaşlar şey yaparız. Bu konuda inşallah daha olumlu gelişmeler gerçekleştiririz. Temelimiz o yönde. İnşallah Sayın Sulu. Siz de bilinçlisiniz. Bu yönden teşekkür ediyorum. Evet Sayın Bas. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bakın. Tayyip Krenci'ye bas. Başçaptaki arkadaşlarına benim linki atmış. Diğer arkadaşlarım bakın da sizin de vardır. Lütfen linkimi verin. Abone arkadaşlar olsunlar. Sizlerden istirhamı mu? Facebook'unuzdan, Twitter'ınızdan çalışan arkadaşlarım için paylaşın linkimi arkadaşlar. Değerli şunü Hepinizden birlik beraberlik içinde daha güzel gelecek için güçlü bir kanalda olmaya davet ediyorum. Her zaman da yanınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir kahve içeceğim ben. Müsaadenizi isteyeyim mi? Müsaadenizi isteyeyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın yaptık. Birçok konuyu daha iyi görme fırsatı buluyorum. Akşamları herkes zaten işten geliyor. Nöbetteki arkadaşlarımız da dinliyorlar. İnşallah bir dahaki yayında daha faydalı, daha güzel haberlerle yanınızda olmak istiyorum. Burada birçok kurumdaki durumlar not aldım. Siz gene video olarak şuniki canlı yayınım atılacak. Evet. <gülüyor> Dobra Bey. <gülüyor> Dobra Bey biraz yolda mı? Dobro dobro konuşuyorum arkadaşlar. O yüzden uygun gördüm. Çok sağ olun Sayın Sulu. Evet Sayın Erten, evet haklısınız. İnşallah Sayın Sarıbaşoğlu. Ben görüşeceğim, böyle bir şey yok. Sendikal hak anlıktır ve her daimdir. Belediyeler bu konuda biraz sıkıntıya girmemek için bazı konularda, bazı durumlarda işverenlik kullanıyorlar. Ee, bu konuda ben zaten mutlaka size dönüş yapacağım belediyeler konusunu çok derin işleyeceğiz ama burada beni dinleyen arkadaşlarıma sesleniyorum whatsapp hepiniz kullanıyorsunuz linkimi lütfen diğer çalışan arkadaşlarımıza dolaştırın emekli arkadaşlarımıza dolaştırın lütfen hayır e, sayın yaşar enflasyon farkı ve seyyarın zam konusu e, mutlaka ve mutlaka şeyde dile getirilecek e, 2019 başında dile getirilecek Tamam arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben ee, mail adresimi yazıyorum demin arkadaşımız istedi. ismini unuttum. E, o arkadaşımız buradan bana mailden yazabilir tamam mı? E, bir bordro atacaktı galiba. Bordro bana odan yazabilir attım bakalım. Evet. Haydi güzel arkadaşlar. Arkadaşlar ben linki veriyorum bir saniye. Arkadaşlar ayrılmayın. Hepinizden söz alıyorum. Şu anda beni dinleyen arkadaşlarımızdan. Linkimi atıyorum. Linkimi atıyorum arkadaşlar. Bir saniye linkimi atıyorum. Ayrılmayın. Çünkü ben sizin sesinizim. Sizler de benim şey isim, nefes e, sesimsiniz. Hepiniz e, inşallah daha güzel haberlerde beraber olacağız. Bir saniye. Veriyorum arkadaşlar. Bu benim linkim. Arkadaşlar kanal linkimi attım. Kanal linkimi attım arkadaşlar. WhatsApp'tan. Paylaşırsa sana veririm? Twitter'dan, Whatsapp'tan paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Alışan arkadaşlarımıza tamam mı? Hepsinin sesi olalım. Ee, Whatsapp'tan şu anda arkadaşlar hepinizden söz alıyorum. Evet Ramazan coşkun, zalim. Ne zalimliği gördünüz arkadaşım? Ramazan Bey, yani bir sorunuz varsa sorun hani böyle zalim malim çok teşekkürler. Evet çok teşekkürler Ramazan Bey, Fikret Bey. Haberlerim tabii ki olacak. Özellikle hem promosyon konusunda bir niyetimde güzel bir formül buldum. Toplu ödeme konusunda sayılarınız az bulunduğu için il bazında. Bakanlık bazında hemen görüşülüp bu konu tatlıya bağlansın. Sayın Bakanımızın zaten ilgileneceğine inanıyorum. Bir bakanımıza bu konuda güveniyoruz. Çok teşekkürler Mehmet Cengiz. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü Whatsapp'tan, Facebook'ten ve Twitter'dan çalışan arkadaşlarımıza şu linkimi atarak da bana asıl manada söyleyebilirsiniz. Abone olmalarını istiyorum. Bu attığım linki aldınız mı arkadaşlar? Paylaşırsanız sevinirim. İsmi de beğendiğiniz için çok teşekkürler. Dobro dobra koydum. Dobra dobra konuşuyoruz burada. Sağa sola çekmiyoruz lafı. Ne olursa olsun söylüyoruz. Adliye Samsun. Bakın adliye, adliye değil mi? Bakın adliye, bölge adliye. Buradan dinleyen varsa hem adliyedeki arkadaşlarımız için hem Denizli Adliyesi, Uşak, İzmir Adliyeleri de arayacağım. Promosyon bir arkadaşlarımıza promosyon alınması için arkadaşlar elimizden geleni yapacağız. İbraniyi arayacağım. Ne oluyor İbranide bir Bakalım. Aa ne olmuyor ya? Çıkıyor arkadaşlar. Linke tıkladım çıkıyor bak. Dobra dobra yani ismi vereyim bakalım ne çıkıyor bakalım. Evet çıkmıyor öyle ya. Dobra dobra çıkmıyor. Gerçekler dünyası diyelim. Gerçekler Dünyası diye. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Okuyorum. Bakıyorum şu anda. Evet. Evet. Gerçekler Dünyası diye arın, arayın. Çıkıyor mu sizde Gülten Türk? Evet. Evet arkadaşlar hepinizden isteyeyim. Tekrar linkimi attım. Bu linkten benim... Kanalı buluyorsunuz ve Whatsapp'tan gruplarınızla paylaşıyorsunuz Hepinize rica ediyorum Arkadaşlar Tamam arkadaşlar İnşallah Bu konuda hepinize güveniyorum Hepinize güveniyorum inanıyorum. İnşallah Güzel gelişmelerle Güzel haberlerle yanınızda olmak istiyorum Ve olumlu olarak İnşallah sizlere inanıyorum Güzel şeyler olacak çok teşekkürler Sayın Türk. Çok teşekkürler. Merhabalar Sayın Hemşerim. Çok sağ olun. Koski'de belediyelerdeki hakların çoğaltılmasını anlatacağız. Promosyon almamış. Kura Devlet Hastanesi. Deniz Devlet Hastanesi için yardım arkadaşlar. Ee, bölge müdürlüğünden bana bir iki hafta içerisinde görüşmeler devam ediyor diyor. Demek ki Türkiye genel görüşüyor Ziraat Bankası buna. Ercan Üstün o konuyu bir araştırmam gerekiyor. Tamam mı? Onu bir görüşmemiz lazım. Hayır hayır. Samsun Adliye. Hiç canını sıkma Sayın Nuri Bey. Adliye konusunda da şu promosyon olayına ciddi anlamda el atacağım. Çünkü çalışan sayınız çok. Niye adliye gelince bu bankalar cimrileşti anlamadım ya. Zaten zor şartlarda çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yok mutlaka yarın soracağım bak Nuri Bey unutma bunu. Mutlaka adliye çalışanlar arkadaşlar bunları soracağız. Adliye'deki kardeşlerimiz, adliye çalışanı kardeşlerimizin de promosyonlarının yatırılması için elimizden geleni ardına koymayacağız. Çalışacağız, çabalayacağız, promosyonu yatırtıracağız. Hangi banka olduğunu söylerseniz sevinirim. Nuri Bey bana bankanın ismini söyleyin. Onu Milliyetin Bakanı ile görüşeceğim Sayın Erdoğan. Tamam mı? Evet arkadaşlar, Sizlerden isteğim WhatsApp'tan, Facebook'ten ve Twitter'dan çok yoğun bir şekilde kanalımı paylaşın. Hiç merak etmeyin Durvi, bakıp bak tamam. Mutlaka görüşeceğim arkadaşım. Denizli'deki de ben arayayım, bakalım buradakiler yatırmış mı? Tamam, bir e, Ziraat Bankası ile yaptığım görüşmede iki hafta içerisinde kesin sonuçlanacağını söyledi. Bunu inşallah 5-6-7 6 güne, 7 güne indirmek istiyoruz. Doğru Bey mutlaka bilgi vereceğiz. Tamam mı? Arayacağım yani kardeşim. Adliyedeki arkadaşlarımızın parasını yatırtıracağız inşallah. Tamam Mustafa Erdem. Onu bir görüşelim. Ee, Milli Eğitim'dekiler de bana hangi bankadan olduğunu yazsınlar. Tek bir banka olması lazım diye düşünüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Linkimi Whatsapp'ta, Facebook'ta, sosyal medya adreslerinizde paylaşın. Çalışan kardeşlerimiz için paylaşın. Hem EYT'li hem 4D'li kardeşlerim bu verdiğim diyeyim ki paylaşsınlar. Ramazan Bey ben de arayacağım merak etme. İki hafta içerisindeki promosyon müjdenizi almıştım bugün. Ama daha da erken yatması için çabalayacağım. Arkadaşlar bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim diye klasik bir cümle kullanıyorum. <gülüyor> İnşallah yarın sağlığımız, saatimiz Allah nasip ederse. Tamam. Tamam milliyetimle alakalı. Benim korkum şu. Milliyetimde hepsi ayrı yerden alıyor bak. Mustafa Erdem diyor ki Halk Bankası. Sayın Türk Karabük. <gülüyor> Sayın e, Gökhan kardeşimiz gelmiş. Dedikodu TV Evet kardeş kanalım Dedikodu TV'ye girin. canınız sıkısı dağılsın arkadaşlar. Kardeşim benim ya. Sağ olasın Gülkan kardeşim. Benim varlığın yeter ya. Kardeşim benim. El iki tanıdığım kardeşlerimden birisin. Evet Sayın Coşkun inşallah demiş çok teşekkürler. Adana Çukurova. Arkadaşlar tekrardan hayırlı akşamlar. Linkimi paylaştığınızı belirtirseniz sevinirim. Whatsapp gruplarınızdaki arkadaşlarınıza Twitter'da, Facebook'ta lütfen kanalıma abone olmaları için verdiğim linki atın. Bu bana vereceğiniz en güzel teşekkür olacaktır. Başbakanlık fesre olduğu için başbakanlıktaki çalışanlarımızın nereye bağlanacağıyla ilgili yarın görüşmeler yapacağım. Başbakanlık çalışanlarımız nereye nasıl görevlendirilecekler bu bilgiyi isteyeceğim. Çankaya'da şu anki kurumda yetkili bulabilirsem onlara soracağım. Olmazsa devlet personel başkanından görüş alacağım arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlık ve esenlik içinde kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımı abone olması için. Hepinizden Beşer Bey'e onar kişi istiyorum arkadaşlar. E, WhatsApp'tan özellikle çalışma gruplarınızı atarsanız linkimi sevinirim. Kendinize tekrardan hayırlı akşamlar. İyi bakın. Tamam. Tamam Sayın Bey. Hadi Allah'a emanet olun.